Merhabalar arkadaşlar tekrardan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Melisa. Bu da burada kabloyla oynayan arkadaşımız da Lokun. Şans kabloyla oynamak için kadrajda durabiliyordu çok mutluyum. Tamam arkadaşlar şimdi <gülüyor> e, Şimdi arkadaşlar bu videomuzda size bu canımız Sultan pahlamızın e, zorluklarını anlatacağız Şimdi hemen başlayalım çünkü çok fazla zorunluğu var. Yani aşırı zor bir kuş. Evet. Birinci madde. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar bu kuşlar tüy döküyor. Yani tüy döküyor evet. Ee, özellikle normal gündelik olarak da tüy döküyorlar ama çok fazla değil. Onun dışında yılda iki kere. Yapma lokum gel buraya. Onun dışında yılda iki kere genelde. Yani genel olarak yılda iki kere tüy döküyorlar. Zamanı geçiriyorlar. Neden tüy döküm zamanı geçiriyorlar? Çünkü arkadaşlar e, bu kuşların kış kışlık tüyleri daha kalınken yazlık tüyleri daha ferah durabilmeleri için daha incedir. E, bu yüzden genelde evet. Yılda iki kere denilebilir. Evet yılda iki kere tüy döküm zamanı geçiyorlar ve tüy döküm zamanında aşırı derecede tüy döküyorlar. Ama e, bunun için tabii ki önlemler var. Kafese tül takabilirsiniz. Tül taktığınızda zaten e, yani %70'ini %80'ini tutuyor tül. E, evet böyle bir çözümümüz var. Lokum ne yapıyorsun kızım? Isırma, sırma, ısırma. <gülüyor> evet. E, i̇kinci maddemizde arkadaşlar bu arkadaşlarımız yani bu sultan puanlarımızın tuvalet eğitimi yok. Yani kedi köpek gibi tuvalet geldiğine gidip kumala yapmıyor ya da siz dışarı çıkartmıyorsunuz. Yani kafesten de çıkarttığınızda her yere yapıyorlar veya dışkıları leke bırakabiliyor. Leke bırakıyor sultan puanların. Ve arkadaşlar madde de, yani üçüncü maddemiz üç mü? 4'ün onu yazın arkadaşlar. Bu çok konuştuğumuz topik tartışma kısım Ya da e, yorumlar açıksa yorumlara. Şimdi 4'ün 4. 4 galiba. 4 olması lazım. Tamam dört diye devam edelim biz. Dördüncü maddemiz de arkadaşlar. Ee, tabii ki de şöyle. Bu kuşları ayırabileceğiniz bir vaktiniz olması gerekiyor. Çünkü e, mesela lokum bana bağlı bir kuş. Ben salondan dışarı çıktığımda çok bağlıyor Bunu zaten size bir önceki videomda göstermiştim ama isterseniz göstereyim. E, pardon iki önceki videomda. Şimdi arkadaşlar ben bu odayı terk edeceğim ve sizde onun bağırışıp uçuşmalarını göreceksiniz. Bir dakika hemen çıkıyorum. Ben Bir Evet arkadaşlar zaten gördünüz bağırdı çığlık attı sonra benim ee, kapıdan çıktığımı gördü arkamdan geldi o yüzden sustu. Yani bu kafesteyken zaten arkanızdan gelemeyeceği için arkadaşlar ee, siz gelene kadar çığlık atmaya devam ediyorlar ve sesleri durduğunuz üzere çok cıklak. Yani ölü lukumcum sesin çok kötü senden bir şarkıcı olmaz maalesef. Merhaba arkadaşlar 5-6'mı ben hep kaşım tam 5. maddemizde devam edelim böyle şeyler diyorlar. Ne bakıyor yok <gülüyor> kız Tamam o zaman 5. maddemizle devam ediyoruz. 5. maddemizde arkadaşlar sağlık kontrolleri her gün arkadaşlar bunun e, sağlığını kontrol etmeniz gerekiyor yani lokum gübre. Arkadaşlar kuşlar gerçek hayatta başka bu kuşlar onları öldürmemesi için yokum gel. Öldürmemesi için hastalık belirtilerini saklarlar en sonuna kadar. O yüzden sizin her gün kontrol etmeniz gerekiyor. Nasıl kontrol edeceksiniz? Birkaç tanesini tip veriyim, birkaç tanesini söyleyeyim. Gel lokum. ne yapıyorsun orada? Gel. Gel kızım. Şöyle söyleyeyim. Gitme, gitme seviyim. Yemin ederim şöyle söyleyeyim arkadaşlar her gün e, her gün e, mesela şunlara bakmamız gerekiyor kuşum titriyor mu kuşum üşüyor mu kuşum devamlı uyumak mı istiyor bunları kontrol etinize ya da kuşunuzun dışkısına da dikkat etmeniz gerekiyor insan falan e, bunlara da bakmanız gerekiyor ve arkadaşlar maddi durumunuzunda ev vermesi gerekiyor. Bunun yemi var, suyu var, oyuncakları var, kafesi var. Ee, işte spreyleri yani nesnesi tüf spreyleri var. E, ne bileyim dışarı şey çıkartmak istiyorsanız tasması var bu kuşun. Neyin var başka kızım senin? dal darısı var çekirdeği var işte ödül maman gibi işte o dal darısı çekirdek balcum bunlar var yani daha bir sürü şey var kumu var falan da filan da yani maddi durumunuzun ona göre olması gerekiyor kalabar kemiği var mesela değil mi kızım beton taşın var mesela değil mi kızım gaga taşları var falan filan yani bunun için çok ayrı bir video gerekir yani bu şekilde arkadaşlar yani bunun tüy dökümü var, dışkı sorunu var, e, maddi durumunuzun el vermesi gerekiyor, vaktinizin olması gerekiyor ve tahammül edebilmeniz gerekiyor. Ve de çok emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. O sorumlulukları kaldırabileceğinize çünkü senelerce bu sizinle yaşayacak. Ve arkadaşlar sonuç olarak bir videonun daha sonuna geldik. Bana ayrı. Ki, ay Ayrıyeten sorularınız varsa bu topluluk, tartışma yani benim kanalımın sayfasına geldiğinizde böyle ana sayfa, videolar gibi yerler var. Orada topluluk veya tartışma yazacak ama bu telefonlardan olmuyor. Bilgisayardan girmeniz gerekiyor. Oraya bana istediğiniz yazabilirsiniz. E, videonun altındaki yorumlar açıksa eğer ona da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu kadardı bugünlük. Bir sonraki videoma kadar görüşürüz. Bay bay.